merhabalar hemen e, sabunumuzu ne yaptığımızı anlatalım ve sabun yapımına geçelim daha önce denemiştim e, ben kahve sabunu yapmayı ilk böyle öğrendiğim zamanlardan e, Gene şu şekilde kahve e, demlediğim koyu kahvede e, sodyum hidroksitimi çözülmüştüm ve kahve tanelerini de koyduğum yağıma ekleyip böyle güzel bir kahve tonu elde edeceğimi düşünmüştüm ama başarılı olmadı. Oldukça açık bir renk oldu ve bekledikçe de sabunun rengi şey oldu açıldı. Şimdi ben burada yapmak istediğim Şurada e, 340 gram 350 gram şeyde suda saf suda demlemiş olduğum normale, normalde bir ölçü eğer kahve kullanıyorsam içmek için ki kolombiya kahvesi filtre kahvesi çok hoşuma gidiyor. Onu çarpı 3 olarak demledim. Çok koyu bir kahve demledim saf suyla. E, kostiği çözdürdüm hiç. O da 145 gram kadar kostik. Ardından bu soğuduktan sonra e, yaklaşık 40 derecenin altına düştü. Şu anda 34,5-34 e, derece. E, 20 gram soğudun dakika ekledim. E, şuradan, e, sabun hamurundan yapmış olduğumuz gene kendileri de sabun olan kahve çekirdeklerimiz var. En son da e, sabun üstünü süslemek için kullanacağız. Burada 2 çorba kaşığı zeytinyağında ve 2 çorba kaşığı suyun içerisinde e, çok az şu kahverengi oksitten ne kadar? Bir çay kaşığı kahverengi oksit kalanı e, kakao yaklaşık 4 e, tatlı kaşığı kakao çözdürdüm bununla bir koyu kahve elde etmek istiyorum burada ve e, burada da reçetedeki sıvı yağlarım var onlar nedir zeytinyağı 420 gram tatlı badem yağı 150 gram e, onun içerisinde de şu kahveyi demlerken kullanmış olduğum filtre kahveden taneler var o da yaklaşık 55-60 gram civarında burada da e, reçetemdeki katı yağlarım var onları çözdürdüm yani şey yaptım erittim tencerede burada ne var tenceremizde ne var 300 gram hindistan cevizi yağı 100 gram şeye batır ve 30 gram da kakao batır var şimdi onları da buraya ekliyorum Söylemeyi unuttum. Tek iki parça şey var. Burada maalesef soğuk yöntem sabunda kullanabileceğim renk değişimi yapmayan ve sabunlaşmayı hızlandırmayan bir esansa şey yapamadım, ulaşamadım. Öyle olunca da doğaçlama yaptık. Kendimde olan ve sabunsu.com'dan ulaşabileceğiniz badem esansım da. Bir miktar e, apple orcut e, karıştırdım hatta 50-50 diyebiliriz böyle bir koku çıkarttım oraya, ortaya sadece şey koymamak için badem esansı koymamak için şeye kahveli sabuna yani mis gibi kahve kokmasını çokça tercih ederdim ama dediğim gibi hani şey yapmayan hızlandırma yapmayan ve de renk değişimi yapmayan e, kahve esansına ulaşamadım bulursak bir sonraki denememizde onunla olur Şimdi ne yapacağım? Yaparken anlatmamız olmayacak çünkü. Şimdi yağlarının sıcaklığı 32 derecede. Kostiğim 33 derecede. Kostiğim yağlarıma ekleyeceğim. Ve sabunlaşmayı başlatacağım. Light trace dediğim yani şurada yekpare görüntüyü göreceğim ve akışkan bir kıvam olmasını istiyorum buradan fazla karıştırmayacağım. Onu onu yaptıktan sonra şeyimi ekleyeceğim? Buradaki jojoba yağımla esansımı mı ekleyeceğim? Burada 30 gram e, esans karışımı, 20 gram jojoba vaksı var. Onları buraya ekleyeceğim. Jojoba vaksı süper efekt. Ayrıca köpüğü de çok güzel fayda sağlıyor şeyde sabunda. Biraz e, tekrar bir el karıştırması yaptıktan sonra blenderla değil Şu kaba buradan yaklaşık bir şuraya kadar falan Şurası artık ne kadar gelirse böyle kestirdim gözüme Şöyle 400 gram diyor ama ne gelirse şuraya kadar falan bu hamurdan böleceğim Karıştıracağım ve e, bu kalıbıma e, bir iki gideceğim geleceğim Eksilen miktarı buradaki hamurdan tekrar şu kaba tamamlayıp Karıştıracağım, tekrar dökeceğim. Yani böyle renk geçişi ombre yapmaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim. Bunun altına da bir destek yaparsak hem de bizim dökmemiz için daha pratik olur. E şu an şunlarla e, hoş olabilir. Şöyle yapalım. Ve e, bu şekilde kalıbı doldurduktan sonra işte e, döke mesane geldikten sonra bu pembeleri çıkaracağım kalıbı dolduracağım. Nereye kadar? Tahmini şöyle şuraya kadar falan. Ardından burada benim biraz fazla hamurum var. Öyle hesap ettim. Umuyorum. E, becerdim, başardım onu da. E, kalıbı bir kenara alacağım. Kalan hamuruma şuradan e, iki çay kaşığı kadar titanyum dioksiti bir, iki tatlı kaşığı şeyde, saf suda çözdürdüm. Bıraktım. Şöyle bayağı bir karıştırdım, çözdürdüm. Bundan bu vitamin kalan hamuruma ekleyeceğim biraz rengini açmak istiyorum sonra o hamur kalınlaşacak kalınlaştıracağım karıştıracağım biraz bekleyeceğim şu sıkma torbasını dolduracağım İnşallah sabunun üstünü süsleyeceğim ve en üstte de şu kahve çekirdeklerimizi yerleştireceğim umuyorum planladığımız gibi giden her şey ve başlayalım kalan hamurum benim ve şurada şurada kalan hamurum var gördüğünüz bir renk oldukça koyu bir miktar e, saf suda Titanium dioksit çözdüreceğim tamamen beyazlamayacak biliyorum ama hani en üstte biraz daha açık şu renk olsun istiyorum hani kahve renginin üstünde biraz daha e, kremsi bir renk olmasını istiyorum ona rahmet edeceğim şimdi buradaki hamurumu da buraya alıyorum ben bu rengi birazcık daha açmak istiyorum gördüğünüz gibi şey e, koyduğumuz esanslar hızlandırma yapmadığı için sabun hamurumuzu hala likit kıvamda e, Şey sıkma torbasında bu kıvamda kullanamıyoruz şimdi kamerayı kapatacağız e, şurada biraz gene e, bu yetmeyecek diye düşündüğüm için bunu söylüyorum bir e, iki çay kaşığı titanyum dioksiti bir çorba kaşığı saf suda çözdüreceğim buraya ekleyeceğim ve bu hamurun e, sertleşmesini biraz kıvamlanmasını bekleyeceğim belki bir blenderla tekrar e, çırparım ne yaptığımı geri geldiğimizde size söyleriz daha böyle şey yani şu kıvamdan kurtulmamız gerekiyor ki şunun içerisine doldurup üstüne sıkabilelim görüşmek üzere evet şöyle şurada yine e, istediğim gibi 2 çay kaşığı titanyum dioksiti bir çorba kaşığı saf suda karıştırıyorum deminden beri. çözdürdüğüm düşünüyorum. Şöyle bir iki üç ay bir tane daha ekleyeyim. Dört tatlı kaşığı ekledim. Ve şöyle bir elimle karıştırıyorum. Ulaştığımız renk üstte kullandığımız renkten daha açık kahve çekirdeklerimizle tezat oluşturuyor mu diye bakıyorum oluşturuyor herhalde değil mi aslında hı hı. bir de beyaz olsaydı üstte çok daha güzel olur ama beyazı ulaşamayacağız biraz ayırmak gerekiyormuş hiç ya kahvem çok koyu olmuş ee, şey çok iyi renk verdi kahve geçen e, sefer denememde de yine koyu kahve e, koyu demlemiştim filtre kahveyi markayı hatırlamıyorum ancak bu iki buçuk ölçü koyu demlediğim e, filtre kahve Mehmet Efendi'nin e, Kolombiya filtre kahvesi. Yani hiç kakao da kullanmasam olacakmış şurayı koyulaştırmak için ciddi kahve rengi yaptı. Ee, Şu an bu latte gibi gözüküyor. Aynen. Şimdi bunun kalınlaşmasını bekliyoruz. Herhalde bir 10-15 dakikaya olur. Biz de bir kahve içelim bu arada. Bu kadar kahveyle <gülüyor> uğraştıktan sonra <gülüyor> kahvemizi içip geri geliyoruz. Tamam anne. Merhabalar. Biz bir kahve molamızı verdik. Kahvemizi içtik. Üstüne rahat bir 10 dakika daha bekledik. Yani yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Ara arada karıştırıyoruz. Kıvamımız şu. Şöyle döktüğümüzde şu koyduk. Dökülen şeyler, parçalar Duruyor. Bir de şöyle kaşıkla poşetin üstüne bir parça hamur koymayı denedik. Şöyle bakın tepesindeki şey de kalıyor. İşte ilk defa yapıyoruz biz de bunu. Bu kıvam yeterli midir? Biraz daha beklemek gerekiyor mudur? Bilemiyoruz. Ama bekleyeceksek de şurada beklesin diyoruz. Şu torba hazırtı krema torbasında. Ve şimdi biz bunu krema torbamıza dolduruyoruz. biz biraz daha bekliyoruz durmuyor <gülüyor> hamurlarımız orada ziyan oluyor tüy şunu şöyle koyalım o hamurları oradan alırım onları orada bırakmam <gülüyor> merhabalar ee yaklaşık 45 dakikalık bir beklemenin sonunda bu sıkılabilir zırıma geldi daha önce de hiç kullanmadım ben bunu hangi elimde daha rahat kullanırım onu da tahmin edemiyorum şöyle önce bir şurada göstereyim size şu şekilde evet yaptığımız sıktığımız şekliyle kalıyor sanırım diğer türlü yaparsam yok sol elimle değil sağ elimle daha iyi yapacağım herhalde ve başlıyoruz torbamızda bir sürü hamurumuz kaldı ziyan etmeyelim onu da eldivensiz eldivensiz dolduruyorum artık şunun içerisine dolduruyorum yetecek mi şöyle yapalım daha da kıvamlı olabilirdi bu şey ee, sabun yani çalıştığınız reçeteyle değil de krema torbasına koyacağınız şeyi bunu ayrı olarak hazırlamak bence çok daha mantıklı. Hiç bu kadar pis çalışmamıştım sanırım. benim ellerim mahvoldu. Eldiven yok. Nitril eldiven, e, nitri şeylerim bitti. Eldivenlerim bitti. Bulamadım. Bitti. Biten eldivenin aynısından. Şu eldivenleri aldım. Fakat onlarla da hiç rahat çalışamadım. Bu şeyde projede. Şimdi ellerim mahvoldu. Ama acilen ellerimi halletmem lazım. Dur dur, dur Evet. Ellerini elmas ilkesiyle güzel doğalayı yıkadım. Ardından da sabunladım. Yanma hissi geçti en azından. Şimdi e, şunla çalışacaksa eğer e, ne kadar tahmini, ne kadar böyle bir hamur, bu, bu bu çalışmada ne kadar kaç gram kullanacağınızı düşün belirleyip o reçeteyi aşağıda kullandığınız reçeteden biraz daha farklı hazırlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu, bu size kullandığımız reçete bizim yüz, e, sat ansat. doymuş doymamış e, doymuş doymamış yağ oranı 40'a 60 olan bir reçeteydi ve e, çok zor kıvam aldı. Hatta şu bile yeterli bir değil. Bundan daha iyi de kıvam alabilirdi. O çizgiler çok daha iyi belli olabilirdi üzerindeki. Koyduktan sonra hafif bir yayılması da vardı ama 45 dakika bekledik öyle söyleyeyim. Karıştırdık. Bekledik, karıştırdık, bekledik, 45 eli dakika bekledik. Ancak şu kıvama gelebildi. Ya hızlandırıcı kullanmak lazım. Hani aynı reçeteyi kullanıyorsak. Acaba dedim keşke şeker mi ekleseydim. Biraz hızlandırsa mıydım. Deneyeceğiz. İşte Bu, bu tarz şeyler ipuçları pek verilmiyor şeylerde. E, sabun yapım videolarında 15 dakikada 20 dakikada şu sabundan çok daha güzelini çırt çırt sıkıp ortaya çıkartıyorlar da o arada ne kadar zaman geçti o belli olmuyor ya da farklı bir reçete var mıydı ki genelde de farklı bir reçete kullanmıyorlar öyle gözüküyor hep kalan hamuru poşete koymuş kullanıyor gözüküyorlar e, demek ki varmış onun da bir püf noktası şimdi bu reçeteyi o torbanın içinden şu şekilde sıkabilmek için biz yaklaşık 50 dakika bekledik ve işte sıktık. E, takıldım. Yani çözeceğim ben bu işi. böyle söyleyeyim. Denerim. Daha farklı denemeler yaparım. Şimdi ne yapıyoruz? Alkolümüzü sıkıyoruz. Bunun üstüne. Evet. Alkolü sıkıyoruz. Ve şimdi. E, içerisine bırakacağım bunu göster soğuk zincir kutusunun içerisine bırakacağım 24-36 saat sonra e, kalıptan çıkarmayı düşünüyorum o süre zarfında burada kalmasını e, şey yapacağım e, bırakacağım bunu da balkona falan koymayacağım evin içerisinde bir kenara bırakacağım e, keserken görüşmek üzere Bunlar kenarlardan fazla taştığı için aşağıya düşürelim. İçini ben de çok merak ediyorum. Ancak bir 12 saat veya bir 24 saat daha şu şekilde bıraktıktan sonra yani dilimlemek istiyorum. Evet, şuralara zarar vermek istemiyorum, o yüzden biraz daha bekleteceğim. Kalıptan aşağı kaydıramamın sebebimiz şu ponçıklar üstüne sıktıklarımız kalıp tahtasının dışına taştığı için bize daha net geliyor. aşağıya düşürtemedik kanalımızı. Ee, içerisinde omremiz oldu mu olmadı mı gerçekten merak ediyorum. Keserken görüşmek üzere. Evet. Kahve salonumuz burada. Ee, şeyden çıkardıktan sonra içinden 24 saat e, yalıtılmış bir şekilde kalıpta kaldı. Ardından kalıptan çıkarttık. Bir 24 saatte gene kutunun içerisinde böyle kalıptan çıkmış halde kaldı. Şimdi de kesimini yapıyoruz. Evet nasıl gözüküyorlar ya bize buradan çürü... <gülüyor> çok güzel gözüküyorlar burada bize göre yani böyle yeme isteği uyandırıyor badem hoş bir badem kokusu var hani elmayla bademi karıştırmıştım demiştim Hani badem daha keskin badem esansının kokusu o, elma o badem esansının keskinliğini biraz almış ama hani elmanın kokusu geliyor mu derseniz gelmiyor badem kokusu geliyor Dediğim gibi kahve kokmasını çok istiyordum. Bunu yaptıktan sonra böyle biraz dolandım internette, forumlarda falan. Yani üzülmedim, üzülüyordum. Biz Türkiye'de bulamıyoruz diye düşünüyordum ama soğuk yöntem sabunda kullanılabilecek bir kahve esansına Dünyanın başka yerlerindeki insanlar da çok sahip değiller. Yani birkaç insanlar kullandıkları birkaç markaları, markayı söylemişler ama memnun kalmamışlar. Hani daha iyisi var mı diye birbirlerine sorutturuyorlardı. Öyle olunca dedim demek ki kahve olmuyor. <gülüyor> Soğuk yöntem salında esansı. Şimdi şu üstüne döktüğümüz krema şeyle sıktığımız krema torbasıyla sıktığımız krema 45 dakikada yeterli kıvama gelemedi. Bizim de uykumuz gelmişti, geçten yani bu kadar uzayacağını düşünmemiştik. Yeteri kadar sanırım kafamız çalışmadı, kafam çalışmadı öyle diyeyim. Hani şey hızlandırmak adına, şunu biraz kıvamlandırmak adına kalan şeye, o beklettiğim hamura bir tspun ölçüsüyle kaolin kili ekledim ve karıştırdım. Biraz faydası oldu çünkü kaolin kili'nin kıvam almasına ama gene yeterli değildi. Daha koyu kıvamlı olması gerekiyordu. Isıtmayı deneyebilirdim o aklıma gelmedi veya aslında şey aklıma geldi elimde kekik yağı vardı saf kekik yağı vardı kekik yağı e, Soğuk yöntem sabunun hamuruna birkaç damla bile girse girdiğinde şeyi hızlandırıyor, sabunlaşma'yı hızlandırıyor ve çok hızlı kıvamlandırıyor ama şimdi badem kullandık, kahve sabunu, kekik kokusu bir çok alakasız olur diye düşündüm. Belki alkol sıkmayı deneyebilirdim, onda da şey aklıma gelmedi ve biraz böyle cıvık halde döktük, sıktık krema torbasından biz bu şeylerimizi hamurlarımızı bu arada bu üstündeki kahve çekirdeklerimiz de gerçek kahve çekirdeği değil onları da gene sabun hamuruyla kendimiz yaptık üstündeki kahveler de sabun şimdi bunların beklemeleri gerekiyor, nemini atması gerekiyor kurumaları gerekiyor, oldukça nemliler o süreyi tamamladıktan sonra da bir şeyde sabunsu.com'da satışta olacaklar e, reçetesine gelirsek eğer bu sabunun dilediğiniz reçeteyle kullanabilirsiniz öyle söyleyeyim mesela sabunsu bal yulaf yoğurtlu sabun reçetesi gayet uygundur bu şeyi e, tekniği uygulamak için hani şuna dikkat etmekte fayda var e, doymuş, yağ doymamış yağ oranının en az 40'a 60 olmasını tavsiye ederim. Veya işte 37 falan hani böyle 30'larla denemeyin. Ya da bastil sabun reçetesiyle bunu denemeyin. Çünkü şu kremanın kıvam alması gerekiyor. krem Veya şu da uygulanabilir bunda. Yaklaşık bir 200 gram kadar krema kalmıştı üstüne sıkmak için ve o da fazla geldi. Hani öyle benim tahta kalıbımda ya 150 gram şey yeterli olacak, sabun yeterli olacak. Hani şu iç tarafın tarafta uyguladığınız reçetede istediğiniz gene şeyi reçeteyi uygulayabilirsiniz. Sabun, su, bal, yoğurt, yulaf uygulayabilirsiniz. Krema için ayrıyetten bir şey hazırlarsınız bu işlem bittikten sonra sabun hamuru Onda doymuş yağlarınızı daha yüksek tutabilirsiniz. Yani mesela yarısı hindistan cevizi yağı, yarısı kalan yarısının işte yarısı pan yağı, yarısı zeytinyağı olabilir. O zaman çok daha hızlı krema kıvamına gelir. Torbadan sıkılacak kıvama gelir ve o şekilde dökebilirsiniz. Bir de... E, tabii şimdi bunlar bekledikçe e, renkleri açılacak diye düşünüyorum bu kahvelerin. Daha önce bir tane kahveli sabun denemem olmuştu. Bu kadar koyu değildi benim o kahvem. Yani onu da bire e, iki buçuk ölçü demlemiştim. E, fakat kostik çözdürdüğüm suyunun rengi o kadar kahverengi olmamıştı. E, ben bu şeyde reçetede... E, Kullandığı, bu reçeteyi yaparken kullandığım kahve Mehmet Efendi'nin e, filtre kahvesi Kolombiya 1'e iki buçuk ölçüsünde e, demlemiştim çok koyu oldu Eğer aynı kahveyi kullanırsanız onu bire bir buçuk oranında demlemenizi öneriyorum Dolayısıyla e, şu dip şuralardaki renkleriniz açık renkleriniz geçişleriniz daha net olabilir ben çünkü bir de yani kahve o kadar koyuydu ki şu en koyu rengi elde etmek için koyduğum kakaonun hiçbir hükmü olmadı. Yani kakaoyu koymasam da bu kadar koyu yapacakmışım orayı. Sonrasında şu rengi açabilmek için titanyum dioksit kullanmak zorunda kaldım bir miktar. Hani kostik suyunuza kullandığınız kahveniz biraz daha açık olursa titanyum dioksiti kullanmanıza ihtiyaç olmaz. Evet. Umuyorum beğenmişsinizdir. <gülüyor> Videolarımızın devamı gelecek. Çok birikti yapılacak işler aklımızda hep e, neler yapacağımız böyle bu aralar arka arkaya e, şeylerimizi videolarımızı yükleyeceğiz. E, Sabunsu.com'u ziyaret etmeyi unutmayın, ihmal etmeyin lütfen. E, hem işte böyle yaptığımız sabunlar var, hem ham maddeler var. Ee, şunu da yapabiliriz ee, tamamen e, hani çok kurumsal olmadığımız için e, kendimize göre iş yaptığımız için öyle söyleyeyim bana diyebilirsiniz ki Can bana işte bir kilo e, kahveli sabun e, yağ karışımı gerekli veya bana işte bir kilo e, Bal, yulaf, yoğurt sabununu yapmak istiyorum. Onun karışımı gerekli. Onları da hazırlayabilirim sizler için. Yani orada seçeneklerde gözükmese bile Whatsapp'tan veya iletişim numarasından bana ulaşıp bunları da talep edebilirsiniz. Bunları da yapabiliriz. Umuyorum beğendiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.